Arkadaşlar merhaba. Yeni promos kombinasyonu ile birlikteyiz. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir tane promos kombinasyonu yayınlamıştım zaten. Bu kombinasyonda farklı olarak birkaç tane promos eklentisi var. Bunun yanı sıra güney bölgesi için bir fix dosyası yayınlandı. Güney bölgesi eklendi şimdi haritaya. 1.39 ile ve promos 251 ile çalışıyor sorumsuz bir şekilde dolayısıyla bir küçük eklenti ve güney bölgesi ile birlikte harita biraz büyümüş oldu. Şimdi burada Rodos adası var arkadaşlar bir öncelikle şuradan başlayalım. Diğer kombinasyondan farklı olarak. Ondan sonra Makedonya var. Kuzey Makedonya, Litvanya var. Neredeydi o şehir? Kalmaz. Şurada. Bir de güney bölgesi var. Ek olarak. Tabi bir de güney bölgesini Türkiye'ye bağlayan bir de ROX'en de bağlayan yol eklentilerimiz var. Şimdi haritada ProMops haricinde Prodos, Güney Bölgesi, Türkiye, Orta Doğu eklentisi Promotum, işte Makedonya, Litvanya, Rusya, bir de MedMap var. Bir de işte hem Rus mapın hem de Promotum ufak tefek eklentileri var. Mesela Rusmap'ın SZM addonu Peter for Rusmap var. Petersburg'u ekleyen. Onun dışında İsrail, Lübnan arasındaki sınır kapısını açan bir tane dosya var. Türkiye ile Orta Doğu eklentisini birleştiren bir eklenti var. Rodos adası için feribot bağlantıları sağlayan hem Türkiye'den hem e, Promotes'dan teribot bağlantıları sağlayan bir eklentimiz var haritamız böyle Arkadaşlar bu promosu zaten herkes hemen hemen biliyordur bu kullanmayan kimsenin kaldığını sanmıyorum ETS oynayıp da promosu kullanmayan kimse kaldım bilmiyorum bu harita oldukça güzel şu anda sorunsuz çalışıyor sorunsuz çalışıyor derken takdir edersiniz ki bütün haritayı komple kontrol etmek oldukça güç. Burada işte Rusmap'ın ve Güney Bölgesi'nin henüz 139 için güncellenmediğini aklınızdan çıkartmayın. Bunlar henüz 139 ve Promos 251 için güncellenmedi. Şu anda çalışıyor ama ufak tefek kusurlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Onun peşinden söyleyeyim. Fakat şimdilik böyle idare edeceğiz. Rusmap'ın yeni, yeni sürümü çıkmak üzere. Güney bölgesi için de çalışıyorlar. Bir de Kazakistan eklenecek buna. Kazakistan için de çalışılıyor şu anda ama henüz paylaşılmadı. Dolayısıyla bir Kazakistan'da eklendikten sonra Rusman ve güney bölgesi de güncellendikten sonra e, istediğimiz hale gelmiş olacak. Türkiye haritasının Ege bölgesi hemen hemen e, Batı Karadeniz'in bir kısmı ve Ege bölgesi e, tamamen yenilendi sayılır. Diğer kısımlar da yenilenecek. Onun için çalışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu Türkiye haritasındaki e, prefabrikler oldukça eski. Yani binalar vesaire gibi yer şeyler oldukça eski. Şey, yol kaplamaları, e, ağaçlar vesaire gibi bitki örtüsü gibi şeyler çok eski. Onlar da güncellendiğinde Türkiye'ye yepyeni bir görülme kavuşmuş olacak. Bu arada iki tane Türkiye haritası daha var. Bir önal ön map var. Türkiye haritası. Onun Ege bölgesi var. Şu kısım tüm Türkiye değil onda. Bir de başka bir arkadaşın daha doğrusu bir grubun hazırladığı bir Türkiye haritası daha var. Onlar da Türkiye haritasının bir kısmını serbest bırakacaklar ama hangi bölgeler olacak için de henüz bilmiyorum. İstanbul'da çalıştıklarını biliyorum ama. Onlar da olduğunda 3 tane Türkiye haritamız olacak. İnşallah herkes Türkiye haritalarını komple tamamlar. 3 tane tamamlanmış Türkiye haritasına sahip oluruz farklı farklı bakış açılarıyla hazırlanmış üç tane Türkiye haritasının olması oldukça iyi olacak bence şimdi arkadaşlar bir de bu yük ekranına bakalım yaklaşık 5-6 bin kilometrelik yükler bulabileceğiniz bir harita daha önce harita hazırlarken söylemiştim yani kombinasyonlar için böyle çok büyük kombinasyonlar hazırlamayacağım artık Çünkü şu rotaları tamamlamak mümkün olmuyor ETS'nin sürekli güncellenmesi haritaların çalışmasını durduruyor haritalar aynı anda güncellenmedikleri için eski kombinasyonumuzu kullanamaz hale geliyorsunuz Dolayısıyla bir kombinasyon yaptığınızda bütün her tarafı dolaşma şansı olmuyor maalesef bu kombinasyon ömrü o kadar sürmüyor O yüzden büyük kombinasyonlar yapmayacağım Mesela bu Brezilya haritası var işte bu kombinasyona eklenebilir. Gerçi o henüz güncellendi mi güncellenmedi mi onu bilmiyorum da. Ama ona eklemeye gerek yok. Bence Brezilya haritasını tek bir harita olarak kullanmak bence çok daha iyi. Çünkü Brezilya haritası zaten başlı başına çok büyük. Ama o haritada hoşuma gitmeyen şeyler var. Onu da hemen söyleyeyim. Son yapılan bölgeler haritada gerçekten çok baştan savma yapılmış. Yani Brezilya haritası daha önce sevdiğim bir haritaydı yolları falan. Fakat son eklemeler maalesef son derece berbat. O yüzden o yollarda kamyon kullanmaktan artık hoşlanmıyorum. Gerçeklikten çok uzak ve oldukça özensiz yapılmış bölümleri var. Dolayısıyla Brezilya haritası artık benim oyun listemden çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar yük ekranımızda bu kadar. Bir de modlarımıza bakalım. Neler var neler yok aşağıdan yukarı doğru. En aşağıdan başlayalım yine. Bu Rodos Adası. Güney Bölgesi. Güney Bölgesi 1.38 için hazırlanmış olan sürüm bu. Sanıyorum herkeste vardır. Zaten indirilmiş mod klasöründe olması lazım. 3 tane dosya. DF Model 1, Model 2 ve Güney Bölgesi'nin İngilizce dil dosyası. Kazakistan dediğim gibi henüz güncellenmedi şimdi Arkadaşlar bu güney bölgesi için bir tane fix dosyamız var bunun 139'da ve e, promos 251 ile çalışması için Evet şu dosya güney bölgesi 139 fix e, bunu bütün harita dosyalarının üstüne rox'in altına koyuyoruz yani Türkiye haritasının üstünde olması gerekiyor Türkiye'nin güney bölgesi yol bağlantısı olduğu için bunun üstünde olması gerekiyor. Bu dosyayı unutursanız e, sorun yaşarsınız. Dolayısıyla bu dosya mutlaka olmak zorunda şu güney bölgesinin çalışması için. Şimdi promosu zaten e, daha önceki kombinasyonlardan aşina olmalısınız. 7 tane dosyası var. Sıralaması hiçbir zaman değişmiyor bunun. Bu Promotes'un dışında e, Promotes'un Orta Doğu eklentisi. İki dosyadır bu. Kuzey Makedonya. Şimdi burada Kuzey Makedonya'yı indirdiğiniz zaman iki tane def dosyası çıkacak arkadaşlar bunun içinden. Bunun yanında gördüğünüz gibi st yazıyor. Bir tanesinde yazmaz bu st. Bu st şu anlama geliyor. Eğer özel transport dlc'niz varsa yani özel yükler dlc'niz varsa bu dosyayı kullanacaksınız. Eğer özel transport dlc'niz yoksa o zaman normal def dosyasını kullanacaksınız. İki tane bunlar unutmayın. Buna dikkat edin. Eğer e, özel taşımacılık dlc'niz yoksa bunu değil diğer def dosyasını kullanacaksınız. Üç tane dosya Makedonya. Bu İsrail ile Lübnan arasındaki sınırı açan dosya. Ee, İsrail-Lübnan arasındaki yol e, siyasi, politik şeylerden dolayı kapalı. Dolayısıyla e, İsrail'den Lübnan'a gitmek için epeyce bir yol dolaşmak ya da Kıbrıs üzerinden gitmek gerekiyor haritada. E, bu sınırı açıyor. Yani siyasi olaylar sonuçta oyunu ilgilendirmiyor. İsrail'den doğrudan Lübnan'a geçebiliyorsunuz bunun sayesinde. Bu MedMap İtalya üzerinde bir iki tane küçük şehir ekleyen bir e, harita. Bu Rodos ve MedMap arasında bir feribot bağlantısı kuruyor. Daha doğrusu e, MedMap'la e, Promos arasında bir bağlantı kuruyor. Aynı zamanda bir de Promos'tan e, Rodos adası arasında bir feribot bağlantımız var. Dolayısıyla yolu biraz kısaltmış oluyoruz Yunanistan üzerinden. Bu Rus Map dosyaları dört tane. Yani en sevdiğim haritalardan bir tanesi arkadaşlar bu Rus Map. Gerçekten yani Rus Map'ın bütün Rusya'nın bütün atmosferini yansıtmış adamlar kendi özel prefabrikleri var. Yollar falan gerçekten böyle arızalı yollar, şunlar bunlar. Yani Rus Map gerçekten Herhalde e, haritaların içerisinde bence bir numara. Bu SZM Addon bir Rus map eklentisi. Peterfor Rus map da bir Rus map eklentisi. Bu Türkiye haritası. Türkiye proje, Türkiye projesi haritası. E, bunu az önce bahsetmiştim. İşte Batı Karadeniz'de Ege bölgesinin bir kısmı e, Marmara bölgesi de tabi dahil oluyor buna. Güncellendi ama diğer bölümler henüz tamamlanmadı. Bu Türkiye ile Güney Bölgesi arasında bir yol bağlantısı kuruyor. Bu da e, Türkiye haritasıyla Orta Doğu eklentisi arasında bir yol bağlantısı kuruyor. Bu az önce bahsetmiştim Güney Bölgesi için e, 139 fix yani 139 sürümünde çalıştırmak için Güney Bölgesine. Raw extended dört tane dosya arkadaşlar. 2.8 sürümü bu. Bu da Ro Extended X8 ile Güney Bölgesi arasında bir yol bağlantısı. Eğer sizde 28 yoksa Ro Extended'in dedin. Ro Extended dedin 2,5 sürümü yani ücretsiz sürümünü gene 1 2 3 ve 4 olmak üzere buraya koyarsınız. Ancak şu dosya o zaman olmayacak. Yani Güney Bölgesi ile Ro Extended arasında yol bağlantısı kuran şu dosyayı kullanmayacaksınız. Eğer iki buçuk sürümünü kullanırsanız, bakın buna dikkat edin. Ro Extended iki buçuk sürümünü kullanacak olursanız, bu dosya olmayacak. Bu sadece Ro Extended 2.8 için arkadaşlar. Bu Ro Extended Promods ve Rusmap arasında bir yol bağlantısı. Ro Extended'in tüm sürümleri için geçerli bu. Yani iki buçuk sürümü içinde geçerli. İki buçuk sürümünde kullansanız bunu kullanacaksınız. Roa Extended İngilizce e, şehir isimleri iki buçuk ve iki sekiz sürümü içinde geçerli bu. Bu Litvanya haritası. Bu da Promot ve Rodos arasında feribot bağlantısı sağlayan bir dosya. Bütün dosyalarımız bu kadar arkadaşlar. Oldukça basit bir kombinasyon bu tek yapmanız gereken sıralamaya dikkat etmek Eğer düzgün sıralama yaparsanız ve doğru dosyaları kullanırsanız doğru dosyaları derken ben bütün dosyaların linklerinin video açıklamasında vereceğim oradan indirdiğiniz dosyaları kullanırsanız o zaman herhangi bir sorun olmaksızın bu kombinasyonu çalıştırabilirsiniz şunu hemen söyleyeyim bazen ben videoları gece yarısından çok sonra hazırlıyorum. Sabaha karşı oluyor genellikle bunlar. Benim uyku saatlerim farklı çünkü normal insanlar gibi yaşamıyorum. Şimdi bazen bazı dosyaları eklemeyi unutuyorum. Eğer böyle bir durum olursa bana video açıklamasında yazarsanız hemen dosyayı eklerim. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Mesela bazen bu kombinasyonları yapmaya çalışan arkadaşlar sorunlarla karşılaşıyorlar. Kombinasyon çalışmıyor ya da başka yerlerinde mesela şehir isimleri görünmüyor vesaire gibi bir sürü problemlerle karşılaşılıyor. Şimdi bu tür sorunlarınız olursa videonun yorumlarına yazarsınız. Ancak yorumlardan size düzgün çözümler üretebilmem çok zor. Çünkü bir kombinasyonun çalışmaması birçok faktöre bağlı. Bunların, sizin bilgisayarınızın durumu nedir, kullandığınız dosyalar hangileri, yaptığınız sıralama doğru mu, yanlış mı bunu bilemediğim için düzgün çözümler sunamayabilirim. Ama şuna dikkat edin bakın. Mesela grafik programları kullanıyorsanız, grafik iyileştirme programları ya da iklim programları, işte kış modu gibi, sonbahar modu gibi, ilkbahar modu gibi falan böyle modlar kullanıyorsanız GPS modları kullanıyorsanız bunlar haritalarda sorunlara sebep olabilir özellikle grafik modları ve iklim modları e, ProMods ve ProMods'un eklentilerinde sorun çıkartabilir çünkü e, normalde ETS2'de 3 tane iklim durumu var ProMods'da 7-8 tane bunlar dolayısıyla bu iklim modlarını kullandığınız zaman işte havadaki bulutlar kötü görünebilir hava bu hava görünmeyebilir hiç atmosferi göremeyebilirsiniz masmavi bir ekran görebilirsiniz başka sorunlar yaşayabilirsiniz dolayısıyla bu tür şeyleri kombinasyonları yaparken başka modlar olmadan sadece harita modları yani bu verdiğimiz sıralamaya göre yüklenecek harita modlarıyla önce kombinasyonunuzu Kombinasyonun çalıştığından emin olduktan sonra diğer modlarınızı onların üstüne koyun. Haritalar mutlaka en alta gelsin. Ondan sonra diğer modlarınızı harita modlarının üzerine eklemeye başlayabilirsiniz. Harita modlarınız da mesela bir kombinasyonu yaptınız. Harita modlarınızın üstüne ekleyeceksiniz. Önce kamyon modları, işte iç mekan modlarınız, benzer modlar. Bunları önce bir kurun. Ondan sonra grafik modu kullanacaksanız başka herhangi bir şey kurmadan grafik modunu da koyun. Oyunu bir çalıştırın. Bir sorun olup olmadığını görün. Eğer bir sorun yaşamazsanız diğer modlarınızı eklemeye başlayın. Bir sorun varsa grafik modunuzu kaldırın. Diğer modlarınızı ekleyin. Böylece sorun çıkartan modun hangisi olduğunu anlayabilirsiniz. Defalarca bütün kombinasyonunu tek tek çalıştırıp bunları denemek zordur. Ama hatayı bulmanın da bunda maalesef başka bir yolu yok. Yani hiçbir yolu yok derken log dosyanıza bakıp, işte hata dosyasına bakıp oradan bir çıkarım yapmak belki mümkün ama bunu video yorumlarından bana göndermeniz, benim de onları incelemem mümkün olmadığı için bu şeyin en uygun kontrol yöntemi bahsettiğim yöntem. Dolayısıyla haritanızı önce bir kurun, çalıştığından emin olun. Ondan sonra diğer katmanlarınızı ekleyin. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.